bol olur üstün mapustamlarına öğüt veren bol olur toplasan o öğütleri buradan köye yol olur toplasan o öğütleri buradan köye yol olur ala baba bacı kardeş Kardeş, döktüğümüz kan bizim Namus belasına kardeş Döktüğümüz kan bizim Hep bir allı turhallıyız Bizi bize benzeriz Hep bir allı turhallıyız Bizi bize benzeriz Yüz bin kere tövbe eder Gene şarap içeriz Yüz bin kere tövbe eder Gene şarap içeriz Suna kardeş yeter zından bizim namus belasına kardeş yeter zından bizim kız gelinim suna boyum doyamadan biz bize. Kız gelinim sona boydum doyamadan biz bize Besmeleyle yüzün açıp oturmadan dizdize Besmeleyle yüzün açıp oturmadan dizdize Almış kaçırmışlar seni çökertmişler ıssıza Almış kaçırmışlar seni çökertmişler ıssıza Namus belasına kardeş kıydığımız can bizim Belasına kardeş Kıydığımız can bizim Aham kurban beyim Kurban hallarımı eyledim Aham kurban beyim Kurban hallarımı eyledim Ne bir eksik ne bir fazla Hepsi tamam söyledim Ne bir eksik ne bir fazla Hepsi tamam söyledim Kır kalemi Kes cezamı Sana kardeş verdimi can bize. Kır kalemi kes cezama yaşamay neyim? Kır kalemi kes cezama yaşamay neyim? Namus ben